y'nin değeri her zaman x'in 2 katının 3 fazlasına eşitmiş. O zaman y'nin 3 artı 2x olduğunu söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Ama asıl soru şu, y, x'in bir fonksiyonu olabilir mi? Bir şeyin, bir başka şeyin fonksiyonu olduğunu söylediklerinde, her x girdisi ya da her x değeri için sadece bir tane y çıktısı almamız gerektiğini anlamalısınız. Yani y'nin x'in fonksiyonu olabilmesi için bu fonksiyona vereceğiniz her x değeri için sadece bir tane y değeri bulmanız gerekir. Evet, her x değeri için bir y değeri. Eğer iki farklı değer bulursanız bu bir fonksiyon değildir. Her girdi için yalnız ve yalnızca tek bir çıktı olmalı. Bunu asla unutmayın. Aynı değere ulaşmak için iki farklı girdiniz olabilir. Yani 2 farklı x değeri Aynı y değerini verebilir. Ama tekrar ediyorum, her x değerinin sadece ve sadece tek bir y değeri olabilir. Bu formatta fonksiyonun ne olduğunu anlamanız biraz zor. Ama burada her x değeri için sadece ve sadece tek bir y değeri bulacağımızı görmemiz gerekiyor. Buraya koyacağınız her x değeri için y'nin ne olacağını bulabilirsiniz. Yani y'nin değerini bulamayacağınız bir durum yok. X sıfırken y 3'e eşit olur x birken y beş olur, o halde diyebiliriz ki, y kesinlikle x'in bir fonksiyondur. Hepsi bu.